Bir basahibi güzel bir bakurmuş, balını kiralamışlar bacılar. Bir basahibi güzel bir bakurmuş, Bağını kiralamışlar bacılar. Babozumu vakti köle göndermiş, köleyi öldürmüş, hain bacılar. Babozumu vakti köle göndermiş, Dur. Öleği öldürmüş hain bacılar. Tekrar tekrar köle Yolamış Bacılar onları dövmüş Taşlamış Bağ Tekrar tekrar köle Yolamış Bacılar onları dövmüş Taşlamış Sonunda kendi oğlunu Göndermiş Oğlunu öldürmüş Zalım bacılar Sonunda kendi oğlunu Göndermiş Dost Oğlunu övdürmüş salım bacılar Kervanın bal sahibi ne yapacak Buzalımları ezip yok edecek, kervanım basahibi yapacak? Buzalımları ezip yok edecek, başka bacılara kiralayacak, imha edilecek zorbacılara, başka bacılara kiralayacak, dost, imha edilecek zorbacılara.